1944 yılında bilgisayarların ağırlığı 4500 kilograma yani 4,5 tona kadar çıkıyordu. Günümüzde ise bir standart dizüstü bilgisayarın ağırlığı yaklaşık olarak 2,7 kilogram. Bilgisayarların 1944 yılındaki ağırlığının günümüzdekilerin ağırlığına oranı nedir? Cevabınızı iki tam sayının oranı olarak veriniz. Güzel. Şimdi bilgisayarların 1944 yılındaki ağırlığıyla başlayalım. Ne diyor burada? 1944 yılında 4500 kilograma kadar çıkıyor, 4,5 ton dedik. Ve bunun günümüzdeki dizüstü bilgisayarların ağırlığını olan oranını bulmamız bekleniyor. Günümüzdeki bilgisayarların ağırlığı ne kadardı? 2,7 kilogram. Peki, 4500 bölü 2,7. Bu bir oran. Ama bu kesrin paydası tam sayı değil ve bizden cevabı tam sayılardan oluşan kesir şeklinde vermemiz isteniyor. Tamam. 2,7'yi tam sayıya çevirmenin en kolay, en pratik yolu ondalık noktasını, ondalık virgülünü bir basamak sağa kaydırmak, yani bu sayıyı onla çarpmak. Eğer tabii sadece paydayı onla çarparsak kesrin değeri değişir. Kesrin değerinin aynı kalması için paydayı onla çarpıyorsak payda onla çarpmalıyız. Yaptığımız şey, 4500 bölü 2,7'yi 10 bölü 10'la çarpmak. 10 bölü 10, 1'e eşit olduğu için kesrin değeri değişmiyor. Sonuç ne olacak bakalım? 4500 e 10'la çarparsak, 45000, bunu paya yazalım. 2,7 ile de 10'u çarparsak, sonuç 27, bunu da payda yazalım. Şimdi cevabımızı payı ve paydası tam sayı olan kesir şeklinde yazdık. Bu geçerli bir cevap. Ama istersek bu kesri sadeleştirebiliriz değil mi? Paya bakıyorum 45 bin 45 ile bölünebilir. 45 ile 9 ile bölünebilir. Payda bulunan 27 de aynı şekilde 9'a bölünebilir. O zaman hem payı hem de paydayı 9'a bölebiliriz. Payı 9'a böleceğiz. Paydayı da 9'a böleceğiz. O zaman 45'i 9'a bölersem sonuç 5. Demek ki 45.000'i 9'a bölersem 5.000 edecek. Paya 5.000 yazalım. 27'yi 9'a bölersem 3. Paydaya da 3 yazdık. Ve böylece kesri en sade haline indirgemiş olduk. Demek ki oranları 5.000'e 3'müş.